Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2 Temmuz gününden bahsedeceğim. Temmuz ayı burç yorumlarımı dinleyenler varsa Temmuz'un başının ve sonunun ne kadar etkili olduğunu aktarmaya çalıştım. Hatta Temmuz ayını genel bir şekilde değerlendirmeyi de düşünüyorum. E, Temmuz ayına giriş yapmadan önce ama bu süreçte biliyorsunuz Lilit kavuşumlu bir yeni ayımız var. E, Temmuz ayına giriş yapıyoruz ki Temmuz başında çok önemli kavuşumlar ve sert etkileşimler varken... Temmuz sonunda da çok özel kavuşumlar yaşayacağız. Temmuz bizim için sanki bir milat olacak arkadaşlar. Yani yılın ilk 6 ayı bir tarafa, yılın ikinci 6 ayı bir tarafa gibi bir konu var ee, açıkçası baktığımız zaman. Ee, i̇lk tutulmalar silsilesini pek hazmedememiş veya sindirememiş veya tam algılayamamış olabiliriz ama e, bu noktada ikinci tutulmalar silsilesi biraz daha etkili geçecek ki zaten dünyanın geçtiği süreçlerin farkındayız. Astrolojik anlamda da e, bu süreç aslında öngörülebilir olduğunu gözlemliyoruz ki astrolojiye bile gerek yok. Zaten gidişat hayli ortada gözükmekte. Şimdi neden 2 Temmuz gününü tercih ettim? Çünkü 2 Temmuz gününde çok yoğun enerjiler var. Bugün Oldukça önemli. Birçok harita farklı alanlarda tetiklenecektir. Özellikle dereceleri belirtiyorum ve burçları belirtiyorum ki herkes bir panik havasında olmasın. Panikleyecek zaten hiçbir şey yok her şey tekamül için. Ancak e, burada farklı alanlarda, farklı tesirler yaşayanlarda olacaktır diyorum. Zaten kişisel doğum haritanızın etkilerini merak ediyorsanız danışmanlık alırsınız. E, ki birçok e, izleyenin de doğum haritalarına hakim olduğunu biliyorum. O yüzden bu şekilde detaylı bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Evet 2 Temmuz gününde e, sabah saatlerinde Mars Pluto kalemiz var arkadaşlar. Mars 27 derece koç burcundayken Pluto da 27 derece oğlak burcunda. Öncü burçların hareketliliği yine sanki böyle bir 2020'leri hatırlatan bir detay ön plana çıkıyor. Hatırlarsanız 2020 senesinde e, koç, oğlak, yengeç ve terazi aksı çok tetiklenmişti. Özellikle doğum haritalarında bu Burcu'nun vurgusu olanlar 2020'yi çok sert geçirdiler. 2021'e kadar devam etti bu süreç. Ve harika korona sesleriyle beraber. Mars'ı biliyorsunuz e, Koç Burcu'nda oldukça güçlü bir konumda. Aslında kendi potansiyelini tam olarak ortaya serer vaziyette. Pluto uzun zamandır oğlak Burcu'nda. E, yapılanmaları, sorumlulukları kitlesel hareketleri etkileyen bir alanda. Burada e, hatırlayacak olacaksınız ki Kasım ayında bir algol tutulmamız vardı ve 27 derece boğa burcunda meydana gelmişti. Ondan sonraki dolunaylarımız hep 27 derece civarında meydana geldi. Dolayısıyla 27 derecelerin yılı gibi bir yıl aslında 2022 senesi. Bu rakam çok önemli olacak ilerleyen süreçte. Ve Bu noktada bir şeyleri artık tamamlamak için belki de bazı mesajları alamadıysak, bazı dönüşümleri yaşayamadıysak, bir takım şeylerden kurtulamadıysak işte bu kale bizi artık bu işi çözeceksin, bu işi çözemezsen buradan çıkış yok gibi bir sert tavırla olayı gözümüzün önüne koyuyor arkadaşlar. Yani öyle bir koyuyor ki aslında hani sağa dönsek görüyoruz sola dönsek görüyoruz. Artık onu halletmeden bir adım daha öteye gitmemiz pek de mümkün değil gibi. Yani kara açılar artık bize hani o şefkat tokatı kısmından çıkarıp hadi bunu çöz çözemezsen burada kaldığın gibi bir mesaj verir. Mars, Pürüto ikisi de aslında Akrep Burcu'nun, Koç Burcu'nun yani savaş, mücadele, dönüşüm, ölüm Bitişler, başlangıçlar, kavgalar, tartışmalar, girişimler ve fiziksel anlamda aktiviteyi gösterir. Dolayısıyla burada manipülasyona açık olacağımız bir günden bahsediyor olabiliriz. Bizi tahrik etmeye çalışan süreçler karşımıza çıkabilir ama bunların alt metnindeki mesajlar elbette farklıdır. Bunun yanı sıra bir dönüşüm bir yıkım e, sürecini aslında düşünebiliriz yani tarot kartlarında kule kartı vardır ya bilenler bilir. Bununla ilişkilendirilebilir bu kare görünüm. Yani artık öyle bir noktaya geldik ki o bitişi yaşayacağız. Çünkü bize bu zamana kadar verilen mesajları algılayamadık, erteledik, öteledik ve o bitişin yumuşak olması kısmını artık açtık. Ve o bitiş sert bir şekilde hayatımızda meydana gelecek. Tabii ki illa bitiş olması gerekmiyor. Bir şeye başlamamız gerekiyorsa yine mecbur mecburen başlayacağız. Biriyle kavga etmemiz gerekiyorsa kavga edeceğiz. Tartışmamız gerekiyorsa tartışacağız. Biriyle adım atmamız gerekiyorsa atacağız. Mecburuz. Sanki böyle eli sopalı bir hoca tepemizde bekliyor ve hani artık hadi yap bunu der gibi. Bir spor hocasını düşünün. Olimpiyatlara sizi hazırlayan aslında onların ne kadar disiplini ve sert olduklarını bilirsiniz. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada özellikle tabii ki yıkıcı etkiler var. Yok diyemeyiz. Tartışmalar, agresyonun yükselmesi, özellikle baş bölgesi, tansiyonla alakalı sorunlar, beyinle alakalı sorunlar, kalp ile alakalı sorunlar ve yaralanmalar, kesici, delici aletler ve silahlarla alakalı gündemler, yine nükleer, silahlarla alakalı gündemlerin ön plana çıkması, belki küresel anlamda da ülkelerin birbirlerini restleşmesi gibi konularda ön plana çıkacaktır. Bununla birlikte kişisel anlamda da bir şeyleri başlatmak, bitirmek, tamamlamak, artık ilgili erk olabilmek adına aksiyon almamız gerekiyor ve bunu gerekirse sert bir şekilde yapmamız gerekiyor ve bize bu şekilde davranılacak da olabilir. Bu yanıyla baktığımız zaman Mars Flüto karesi bu sert etkide çalışacaktır. Aynı zamanda 2 Temmuz'da Merkür-Satürn üçgeni var. Merkür 24 derece ikizler burcunda. Satürn de 24 derece kova burcunda. Şimdi Merkür iletişim, haberleşme, zihinsel faaliyetler, görüşmeler, anlaşmalar, teklifler, yakın çevremiz, kardeşlerimiz. Kova burcu ve Satürn'e baktığımız zaman burada da ee, özellikle hayallerimiz için sağlam başlangıçlar yapmak, sağlam dostluklar, hedefler, planlar, organizasyonlar ön plana çıkıyor. Belki vakıflar, dernekler ve topluluklar ön plana çıkıyor. Bu bağlamda özellikle sağlam dostluklar kurmak... Hedeflerimiz ve hayallerimiz için sağlam başlangıçlar yapmak adına da bir fırsatımız var. Yani sanki bize böyle bir teklif geliyor, böyle bir haber geliyor. Gel bakalım bu iş için sen çok uygunsun deniyor. Veya gel bakalım sen de bizimle beraber şu derneğe, şu vakfa, şu organizasyona dahil ol deniyor. Veya hayallerini gözlemliyoruz, destekliyoruz. Biz sana şu konuda yardımcı olabiliriz ama sen de şunları şunları yap deniyor gibi bir durum da var. Burada aslında bir taraftan sert etkiler varken, bir taraftan da sistemin bizi desteklediği ve tabii ki her birimizin farklı farklı tesir alacağı gökyüzü dinamikleri de mevcut. Özellikle hava ve ateş grupları bu bağlamda destekleneceklerdir vermiş olduğum derece aralığında. Ama bir de bakıyoruz ki aynı merkür balık burcundaki Neptün'e kare görünüm yapıyor. Yine aynı derecelerde 25-24-25 derecelerde balık burcuyla da kare görünüm yapıyor. Satürn-Neptün'ü görmeyen bir pozisyonda, 30 derecelik bir pozisyonda bulunuyor ama etkileşim daha ziyade Merkür'lü oluyor. Yani Merkür bu noktada aslında kilit noktayı sembolize ediyor. Evet sağlam bir başlangıç, sağlam bir karar, net bir duruş sergilemek, belki sağlam bir görüşme ve anlaşma imzalamak için uygun bir süreçken kafamız karışıyor birden arkadaşlar. Neden kafamız karışıyor? Bu sefer geçmiş başarısızlıklarımıza dönüyoruz. Bilinçaltı yargılarımız ön plana çıkıyor. Geçmişte de denemiştin, yapamamıştın. Sebat gösterememiştin. Aklımda farklı bir plan daha var. Bunun sorumluluğunun altından kalkabilir misin? Bunun için çok çalışman gerekecek. Yapabilir misin? Gibi bir durum. Yani bizim sağlam bir noktaya evrildiğimiz süreçte bu defa kafa karışıklıkları, bağımlılıklar, saplantılar, rüyalar, sezgiler, e, spiritüel anlamda almış olduğumuz mesajlar bu sefer bizi e, dağıtmaya başlıyor. Bu noktada aslında şunu söyleyebilirim. Merkür Neptün karelerinde zihnimiz çok karışık oluyor arkadaşlar. Çok bulanık oluyor. Yönümüzü tayin edemiyoruz. Ne düşüneceğiz, ne isteyeceğiz, ne konuşacağız bilemiyoruz. Bazen de ağzımızdan öyle sözler çıkıyor ki sonrasında toparlamamız güç oluyor. Yani aslında burada aktarmaya çalıştığım şey şu. Evet güzel başlangıçlar sağlam başlangıçlar için bir fırsat var. Ama bunu gerçekten istiyor musunuz? Bunun için mücadele edebilecek misiniz? Burada sizden istenen şey... Çok çalışmak, sebatkar olmak ve o hedefi sürekli planlayarak belli bir doğrultuda, belli bir süreci göze alarak ilerleyiş sağlamak. Aksi halde bir de bunu deneyeyim. Bir günde bunun için uğraşırım. Yarın başka bir şeye dönerim gibi bir bakış açısıyla bir yola giriyorsanız buradan başarısız çıkma ihtimaliniz oldukça yüksektir ki Mars Brüto karısı ile beraber zaten çok sert etkileşimlere maruz kalabilirsiniz. Ama e, kafa karışıklıklarınıza rağmen Artık ikilemde kaldığınız konular varsa farklı seçenekleriniz bunları çözünürlemeniz için belki de bu sakışıklık hissi size iyi gelecek olabilir. Ben her zaman kare açıların çok zorlayıcı olduğunu düşünsem de aynı zamanda gelişim için çok e, kuvvetli açılar olduğunu düşünürüm. Çok severim kare açıları çünkü e, bizim yapamadığımız şeyleri bizlere yaptırır. E, özellikle doğum haritasında kare açıları çok fazla olan bireylerin e, hayatında sürekli e, tekamül için geliştiklerini, değiştiklerini, mücadele ettiklerini ve bir savaşçı ruhları olduklarını düşünürüm. Savaşçı ruha sahip olduklarını düşünürüm ki zaten Mars Brüto karesi bizdeki bu savaşçı ruhu tetikleyecektir arkadaşlar. Ve Merkür-Neptün karesi ile beraber de artık kendine gel. Artık toparlan ne istiyorsun? Sana söylenen sözler doğru mu? Sen doğru anlatıyor musun? Aktarıyor musun? Yani sen aslında zihnine doğru sinyalleri veriyor musun ki doğru bir şey bekliyorsun? Çünkü ne istediğini bilmiyorsun. Ne istediğini bilmediğin sürece zaten şikayet etmeye de hakkın yok gibi bir durum ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu günün gördüğünüz gibi hala 2 Temmuz günündeyiz ve 2 Temmuz gününün bu bağlamda enerjileri çok yüksek. Dediğim gibi her birimiz farklı alanlarda yaşayacak olsak da ben bugüne dair ayrıca bir video çekmek istedim zaten sizlere aktarmıştım. Temmuz sonu ayrı bir olay ona ayrıca değiniyor olacağız. Temmuz ayı gerçekten unutamayacağımız aylardan birisi olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir sonraki videoyu da Temmuz ayı yorumlarını paylaşmak üzere çekeceğim büyük ihtimalle bugüne dair de böyle bir hatırlatma yapmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz, yorumlarınızı paylaşırsanız, beni Instagram, Opikus'tan da takip ederseniz mutlu olurum. Yine danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikus adresinden veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki aylarda başlatmayı planladığım temel seviye astroloji eğitimi için iletişim bilgilerinizi iletmek isteyenler varsa yine opikusastroloji.gmail.com'dan bana iletebilirler. Durumlar netleştikten sonra o iletişim bilgilerinden size ulaşım sağlanacaktır sevgiler hoşça kalın